AC doğru parçası üzerinde AB uzunluğunun BC uzunluğuna oranının 3'e 1 olmasını sağlayan B noktasını bulmamız gerekiyor. AC doğru parçası üzerinde AB uzunluğunun BC uzunluğuna oranı 3'e 1. Her zaman olduğu gibi burada videoyu durdurmanızı ve soruyu kendi başınıza bir denemenizi istiyorum. Evet bakalım bizden ne istiyorlar? Gelin bu doğru parçasını baştan çizelim ve soruyu tekrar edelim. Bu A noktası Şimdi bu doğru parçası üzerinde bir B noktası bulmamızı istiyorlar ve bu B noktası öyle bir yerde olmalı ki CB uzunluğu yani bu uzunluk hatta gelin buna x diyelim. Evet bu uzunluk x ise BA uzunluğunun bunun 3 katı. Yani 3x olması gerekiyor. AB'nin BC oranı 3'e 1. Bunu da yazalım. AB uzunluğu bölü bc uzunluğu 3x bölü x'e yani 3 bölü 1'e eşit. Peki bu soruyu nasıl çözeceğiz? Aklıma gelen ilk şey bu uzunluğu hesaplamak ve sonra bc uzunluğunu toplam uzunluğun 4'te 1'i olarak bulmak. Neden mi 4'te 1'i? Çünkü buradaki toplam uzunluk 4x, değil mi? Bakın burası Şimdi daha iyi çizeyim bir saniye. Bakın, bu uzunluk x artı 3x, yani 4x. Ve CB uzunluğu x olduğu için, AC'nin dörtte biri olur. İşte bu nokta, C'den A'ya olan toplam uzunluğun dörtte birini gösteriyor. Bu şekilde düşünerek CA uzunluğunu hesaplayabilir, daha sonra da bu uzunluğun dörtte birini bularak B noktasının yerini belirleyebilirsiniz. Ama bu soruda bunu yapmak o kadar kolay olmayacak, çünkü elimizde eğimli bir doğru var. O halde gelin başka bir çözüm arayalım. C'den a'ya giderken x ve y eksenlerindeki değişimleri bulsak, ne dersiniz, bir deneyelim mi? a noktası x ekseninde 9'da. c ise eksi 7'de. O zaman buradaki uzaklık, 9 eksi, eksi 7. Yani 9 artı 7 ile 16 olarak hesaplanabilir. Evet, bu uzunluk 16 birim. C'den A'ya ya da A'dan C'ye giderken yatay eksende 16 birimlik bir uzaklık kat ettik. Peki ya dikey eksende? Aslında bu daha kolay. Hemen sayalım. 1, 2, 3 ve 4. C 1'de, A 5'te. Aradaki uzaklık ise 4 birim. Ve şimdi işin içine B noktasını ekliyorum. Az önce ne demiştik? B noktasının istediğimiz oranı sağlayabilmesi için toplam uzaklığın dörtte biri e olan bir uzaklıkta olması gerekiyordu. Toplam uzaklığın dörtte birini sağlarken yatay ve dikey eksenlerdeki değişimin de dörtte bir oranında olması gerekmez mi? O zaman dikey eksende dörtte bir oranında hareket edersek y 2'ye eşit olur Toplam uzaklık 4 birimde, 4'te 1'i biri 1 bir birim eder. 1'den 1 bir birim hareket edersem de 2'ye gelirim. Yatay eksende ise 16'nın 4'te 1'i 4 eder. Değil mi? 1, 2, 3, 4. O zaman da x eksi 3'e eşit olur. Ve işte eksi 3,2 noktası da burada. Eksi 3,2. Aslında yata eksendeki değişime bakmadan, y ekseninde iki noktasından doğruya doğru gidersek, kesişim noktasının b noktası olacağını söyleyebiliriz. Aynı şey x ekseni için de düşünülebilir ve kesişim noktasını dörtte bir uzunluktan hareket ederek bulabilirsiniz. Ve işte b noktası. b noktasının c'den uzaklığı, ca uzunluğunun dörtte biri. CB'nin uzunluğu, BA'nın uzunluğunun 3'te 1'i. Başka bir deyişle, AB'nin BC'ye oranı 3'e 1.